Pirana Gamik Mouse. Ürünle ilgili ilk bakışa geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapacağım. Videonun sonundaki ankete katılmayı unutmayın. Çünkü bu ankette bu ürünün kaç kişini tercih edip etmediğini görebileceğiniz gibi aynı zamanda açıklama kısmındaki internet adresinden de ürünle ilgili alternatif fiyatlara ve kullanıcı yorumlarına ulaşabilirsiniz. Gelelim Pirana Gamik Mouse'a. Tasarım olarak gerçekten güzel bir mouse. Oyun oynarken sizi havaya katacağını düşünüyorum. Ama malzeme kalitesi olarak kesinlikle iyi bir mouse değil. Şöyle bir düşünceniz varsa ki kesinlikle almayın. Yıllarca kullanmak istiyorsunuz veya gerçekten oyuna kendinizi kaptırıp çok harika noktalara gelmek istiyor iseniz bence bu fareden uzak durun. Konuyu hemen toparlayayım. Gündelik kullanımlar ve ufak tefek oyunlar için düşünüyorsanız bence kaçırmadan hemen alın ama ömürlük bir şey istiyorsanız uzak durun. Ürünün kablolu olması bana göre dezavantaj. Çünkü zamanla bu kablo dolaşmaya başlayacak ve sinirlenip toparıp atacağınızı düşünüyorum. Ama hala içinizde bir tereddüt varsa ve kullanıcı yorumlarını da merak ediyorsanız.